Arkadaşlar herkese merhaba. İddia Tahmin Kuponu Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için eee 7 tane maç hazırladım. 2 tane güzel kuponum var. Maçlarımız da güzel. 7 tane güzel maçımız var. Kuponlarımız 2.52 rolling kuponu olan. Biliyorsunuz rolling'de 2'de 2 gidiyoruz. Çok çok çok güzel gidiyoruz. İnşallah yarınki kuponunuz da gelir. 3'te 3. Devam etti Rolling Bir de 4.05 oranlı kuponumuz var. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz, e, dün dediğim gece yarısı, dün gece yarısı paylaştık bu videoyu. 2.31 oranlı Rolling kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Preston-Michael maçına ev sahibi bir buçuk üz demiştik 1.65 oranında. Fortuna Start William maçı 2.5 üst. Maç dört buçuk üste gitti. Tabi biz o riski almak istemedik. 2.5 üst bize yetiyor. Yine şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an yukarıda ekranın sağ tarafında mobil uygulamamızla ilgili videomuz var. Onu isterseniz bir göz atın. Mobil uygulamamızda paylaşmış olduğumuz... Kuponumuz 3.45 oranlı kuponumuz o da başarılı bir şekilde geldi. Kon 2.5 üst Valvik ve maçına 2.5 üst ve Galatasaray Hatayspor maçına ev sahibi 1.5 üst dedik başarılı bir şekilde geldi. Paylaştığımız kuponumuz geldi. Yine canlıdan bugün güzel şeyler yakaladık arkadaşlar. 3.15 oranlı bir kuponumuz var. Göztepe Kayseri ev 0.5 üstü. Yani doğru zamanda doğru alınan bahisler her zaman kazandırıyor. <gülüyor> yine gençler bile Alanyaspor Spor maçına ben karşılıklı gol var aldım. Bir diğer kuponumuz arkadaşlar yine canlıdan aldığımız Juventus Torino maçı. Karşılıklı gol var 1.55'ten ve Fomaliko Sporting Nizbom ilk yarı 0.5 üst. Aldık 2.05'ten. Başarılı bir şekilde geldi. Yine... Aynı şekilde e, ev sahibi bir buçuk üst bir sıfır yenikken bir e, buçuk üstünü aldım 1.80 80 oranından ve Bayern Münih oynadığım zaman arkadaşlar maç 1.0 yenik durumdayken aldım ben bahsi ama maalesef sistem e, kabul etmedi bir kabul etti ev sıfır buçuk üstü yani e, Bayern Münih'in bir buçuk üstünü bir ondan kabul etti. Yani toplamda bütün kuponlarımızı toplarsak 15'e yakın bir oran yakaladık. Bugün fena oran sayılmaz. Yakın zamanda arkadaşlar bizim WhatsApp grubumuz olacak. canlıdan paylaştığımız maçlarımız olacak. Takipte kalın. Bunu burada yayınlayacağım sizlerle nasıl katılacağınız hakkında ufak bir duyurumuz olacak bir de arkadaşlar şu kupona bu ismi neden ekliyorum biliyor musunuz bazıları ekranı dondurup kendi kazanmış gibi insanları yanıltıyorlar o yüzden bu ismi ekliyorum yani kimse yanlış anlaş anlamasın bugünkü maçlarımıza geçelim arkadaşlar analiz maçlarımız 7 tane analiz maçımız var Analiz maçlarımızı izlerseniz e, çok güzel şeyler kazanırsınız arkadaşlar. Nasıl şimdi e, videonun ilerleyen dakikalarında sizlere söyleyeceğim. İlk maçımız Almanya Bundesliga 2'den ersk Regensburg maçı. Şöyle göstereyim ben. Açılış oranı 2.295 2.55 arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz 2.295 2.55. Analiz Excel'imize hemen geçiyoruz. 2.295 2.55. Burayı dikkatli izleyin arkadaşlar. Excel'imiz ne diyor? Toplam 11 maç oynanmış bu oranda açılan. 4 maç 2'den 2 bitmiş. Şurayı görüyorsunuz. 4 maç 2'den 2 bitmiş arkadaşlar. 5 maç 1'den 1 bitmiş. Maçımız karşılıklı gol var. Ve üste gidecek. Yani. E, tabii ki ben bu maçın üstünü aldım. Ben taraf basik kolay kolay oynamam. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda. Başakşehir. Maalesef yatırdı bizi. Mas son 2 demiştik. Olmadı. Olmadı. Kendi kalesine atıyor. Leipzig'e 3 tane gol atan takım yeni Malatya'yı yenemiyor. Yani taraf bahsi biraz sıkıntılı. Bugün Bayern Münih Leipzig maçı 3 kaldı. Yani taraf bahsi biraz sıkıntı arkadaşlar. Genelde karşılıklı gol var ve üstlere giden ev sahibi 1.5 üstlere giden. Yani vereceğim tahminlerde o şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki biz bu maça üst dedik. %81.82 orandan üst diyor Excel. Üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var oranı 1.40. Hangisi size uyuyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu maçı. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Genk. Antwerp maçı yine excelimizi açıyoruz. Maçımızı buluyoruz. 185 şurada görüyorsunuz abi. 185 3 275 185 3 2.75 Tabii ki ben bu maçları daha evvel hazırladım. O şekilde sizlere sunuyorum. En yani canlı analiz dediğimiz bu. Yine 6 maç oynanmış arkadaşlar. 1 maç 2'den 2 bitmiş. 1 maç 2'den 0 bitmiş. 2 maç 1'den 1 bitmiş. 1 maç 0'dan 1 bitmiş. 1 maçımız da 0'dan 0 bitmiş. Şu toplam gol aralığını da alabilirsiniz mesela. Şurayı alabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi sizin mantığınıza uygunsa. tabii ki ben bu maça 2.5 üst düşündüm. Yani e, tahminlerimi de bu şekilde değerlendireceğim. 2.5 üst oranı 1.40. Hemen 3. maçımıza geçelim. Polonya Ekstra Saliğinden saat 17'de başlayacak. Piazd Lubin maçı. Excel'imizi açıyoruz tekrar. Açılış oranı. Evet oranları görüyorsunuz arkadaşlar. 1.80 2.85 3.10. 1.80 2.85 3.10. Maçımız üst ve karşılıklı gol var. Tabii ki ben üstünü aldım. 1.67 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı. Şu şekilde. Farklı ne değerlendirilir mesela? Maç sonucu 1. Bakın 2 maç oynanmış bu oranda açılan. 1 bir maç 1'den 1 bir bitmiş. 1 maç 0'dan 1 bitmiş. Şöyle bir bakalım. Oranlar çok önemli. Oranları okumasını bilirseniz arkadaşlar kazanırsınız. Yani sıfırdan bir bitme ihtimali yüksek. Ama ben taraf basine hiç kaçmıyorum. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Tercihlerimiz olacak. Tabii ki üst. Bizim tercihimiz üst. Olsun. Evet. İlk kuponumuzu verelim arkadaşlar. Rolling kuponumuz 2.52 orandan oluşuyor. Kuponumuzun ilk maçı saat 15.30'da başlayacak Genk Antwerp maçı 2.5 üst. Antalya Spor Ankara Gücü maçı ev sahibi 1.5 üst. 1.80 orandan 2.52 yapıyor. Yine söylüyorum aklınıza yatmıyorsa oynamayın. Evet analizin bir sonraki maçına geçelim hemen. Danimarka Süper Ligi'nden saat 18'de başlayacak. Kopenhag-Corsens maçı. Yine maçımızı buluyoruz arkadaşlar. Açılış oranı 1.30.375.5. Şurada görüyorsunuz. 1.33.75.5 Evet diğer Excel'imize geçelim. 1.33.75.5 Hemen hesaplasın değerler değişiyor. Evet karşılıklı gol var ve üst. Tabii ki biz yine 2.5 üstünü alacağız. Bu oranda açılan 14 maçın 6'sı 1'den 1 bitmiş. 5'i 0'dan 1 bitmiş. 1'i 0'dan 2 bitmiş. 1'i 2'den 0 bitmiş. Yani ters biten maçlar da var arkadaşlar. Tabii ki 2.5 üst ve karşılıklı gol var. En ideal tercih olacak. Ben üstü aldım. 1.40 orandan bana yetiyor. Kuponlarımın birinde bu şekilde değerlendireceğim. <gülüyor> Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Bir shot open maçı. Belçika Pro Ligi'nden saat 18'de başlayacak. Bir shot open maçı. Bir bakalım analizimiz ne diyor. 1.73 4285 Neden bulmadı onu anlamadım. Ekrana vermesi lazım bunu. Evet. 1.70.3.42.85 1.70.3.42.85 Arkadaşlar ben bu maça üst var gitmeyeceğim. Sadece maç sonucu 1 alacağım. Tabii ki sizler de öyle düşünüyorsunuz. Çünkü oran biraz az geldi bana. 1.25 oranı çok çok az geldi. Ben maç sonucu 1'e gideceğim. 1.67 oranda. Yani 110 20'yi değerlendirmek istemiyorum. Ben sevmiyorum bu oranları. Bir sonraki maçımız standart league. Meşalan maç arkadaşlar. Belçika Pro Ligi'nden saat 20:15'te başlayacak. Yine maçımızı bulalım. Evet şu anda ekranda görüyorsunuz standartlik meşalan maçı 1.70-3.13.10 Hemen ikinci egzerimize geçelim. 170 3 10 3 10. Evet, karşılıklı gol var arkadaşlar. %88.89 oranla karşılıklı gol var diyor bize standart lig maş maçına. Bu maçımızı da dilediğiniz kuponda bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Standart League Meşelen maçı ve son maçımız arkadaşlar yine Belçika Pro Ligi'nden Osten de Gent maçı tekrar maçımızı buluyoruz gördüğünüz gibi ne kadar meşakkatli bir iş ama yaptığınız zaman da doğru düzgün insanlar yapsın istiyorum Evet. Açılış oranımız arkadaşlar. 2.50. 3.21.95 2.50 3.21.95 Hemen analizi yapsın. Evet. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. 4 maç oynanmış arkadaşlar. Bakın sağlanan. 4 maç oynanmış. 3 maç 2'den 2 bitmiş. 1 maç sıfırdan bir bitmiş ama biz taraf basine gitmiyoruz bu maçın üstünü alıyoruz üst oranı şöyle göstereyim 1.40 fena oran sayılmıyor arkadaşlar ve e, kuponumuzu verelim 4.05 oranlık kuponumuz biraz oran yüksek gelebilir size dilim değerlendirebilir. İstemeyen değerlendirmesi tabii ki. 1 open maçı arkadaşlar ev sahibi 1,5 üst. Belçika Pro liginden saat 18'de başlayacak. 1 shot open maçı ev sahibi 2,5 üst. Pardon. 1,5 üst diyorum. 2,5 üst. Standart League maçılan maçı ev sahibi 1,5 üst. 4.05 oran yapıyor. Maçlarımız bu şekil arkadaşlar. İnşallah yarın da aynı şekilde güzel kuponlar yakalarız. Güzel maçlar yakalarız. Herkese bol şans diliyorum. Bol kazançlar.